Merhaba. Bugün hep birlikte dana pöç yemeği yapacağız. Bir gece önce beklettiğimiz dana pöçleri suda bekletiyoruz. Ee, pöç dananın kuyruğu olduğu için bu tür küçük küçük tüyler olabilir. Onları güzelce suda temizliyoruz. Bir gece önce de kanının çıkmasını sağlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz yuvarlak kısmı zaten tamamıyla ilik. Bu kolajen içeriyor. Ee, doğal kolajen olarak geçiyor dana pöç. O yüzden çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben daha önce kolay olsun diye temizlemiş ol temizlemiştim zaten. Yıkadım. Üstünü kapatacak kadar su ilave ediyoruz. biz Süzüklüğümüze. Yaklaşık 4 saat kısık ateşte yemeğimizi pişiriyoruz. Büyük ocakta düdüklüğünüzün sesini duyana kadar yüksek ateşte ve daha sonra düdüklüğünün ağzını kapatıp kısık ateşte 4 saat pişireceğiz. Kısık ateşte toplam 4 saat yavaş yavaş pişiyor. 2 saat sonra pişti diye sakın kapağını açmayın. Genelde pişmemiş oluyor. Dana pöç iliğinin çıkması için ve etinin yumuşak olması için kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi gereken bir yemek. Buna oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bekliyoruz pişmesine. Pöçümüz pişti. Tel süzgeçle geçireceğiz. Bakın kemiğinden ayrılmış durumda etler tamamıyla pişmiş. da zaten göstermek istiyorum size. Bakın bu iliği iliğin olduğu kısımda çıkmış. Şurada da var aynı şekilde. Kemiklerini alacağım. Süzgeçten geçireceğim. Süzgeçten geçirme nedenimiz suyunun daha berrak olması. Küçük kemik parçalarının ağza gelmemesi için çocuklarınızı yedirirken. Şimdi sosunu yapacağız. 1 yemek kaşığı tereyağını eritip içine bir birer tatlı kaşığı domates salçası ve biber salçası ilave edeceğiz. Çok az da ben zeytinyağı koyacağım. Salçanın yan, yanmaması için ilave olarak da bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da tuz koyacağız. Çok az zeytinyağı ilave edeceğim. Çok lezzetli bir yemek. Bunun suyunu alıp çorbalara da koyabilirsiniz bu arada. Eğer suyu çok gelirse. Eti çok lezzetli. Yumuşacık oluyor. Tavsiye ediyorum mutlaka deneyin. 2 çay kaşığı, ölçek olarak 2 çay kaşığı, 1 tatlı ka kaşığına denk geliyor. İçine ilave olarak biraz et suyumdan ilave edeceğim sosuna. Çok güzel koktu. Yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım. Ocakta 5-10 dakika kadar bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra servisi hazır. Afiyet olsun.